Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar 2020 astroloji gündemi siz sevgili koç burçlarına ne gibi etkiler getirecek detaylı ve kapsamlı bir biçimde anlatmaya çalışacağım. 2020 ile ilgili genel bir video hazırlamıştım ancak burçlara ilişkin yorumları daha sonra hazırlayacağımı belirtmiştim. Dolayısıyla e, burcunuzdan başlayarak diğer burçları da diğer 11 burcu da kapsayacak şekilde bir analiz yapmayı planlıyorum umarım faydalı olur ve size 2020 boyunca rehberlik eder. Evet, e, öncelikle 2020'de gezegen değişiklikleri ne şekilde olacak? Bunlara genel hatlarıyla bakalım istiyorum. Aralık 2019 itibariyle Jüpiter yay burcundaki transitini tamamlıyor sevgili koçlar ve oğlak burcuna geçiyor. Jüpiter yay burcunda yönetici konumdaydı ve aslında yücelimdeydi. Dolayısıyla seyahatler, eğitimler, yaşam görüşünüz ve yaşam felsefeniz noktasında bir takım şanslar ve fırsatlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Ancak yıl boyunca Jüpiter balık burcundaki Neptünle kara açı gerçekleştirdiği için zaman zaman algılarımızı dağıttı ve görmemizi bulanıklaştırdı diyebilirim. Jüpiter oğlak burcunda çok fazla rahat etmeyecektir. Düşüştedir ancak yine de Jüpiter girdiği evlerde bir rahatlık, bir bolluk, bir bereket getirecektir. Bu noktada özellikle haritalarımızdaki oğlak temalarının Satürn, Plüton ve Güney Ay düğümüyle e, yıpranmış olduğu 2019 yılında e, siz sevgili koç burçları e, doğrudan e, tesir aldınız. Çünkü sizin gibi e, öncü burçlar olan terazi koç, oğlak ve yengeç burçlarının üzerinde gerçekleşti tutulma döngüleri ve dolayısıyla bu anlamda haritalarınızın oğlak burcu kısımlarında oldukça zorlandınız. Yani kariyer hayatınız, otoriteyle olan ilişkileriniz, babanız, e, patronunuz e, bunun yanı sıra geleceğinize ne şekilde yön vereceğiniz gibi konularda e, ciddi zorluklar yaşamak olabilirsiniz. Bu alanlarda artık bir bolluk bereket var sevgili koçlar. Bu da demek oluyor ki özellikle iş değişikliği yapmak, devletle alakalı meseleleriniz, haber beklediğiniz meseleler varsa burada güzel çözümler size sunulması. Bunun yanı sıra 10. evinizde ilahi adalet mekanizmasının çalışmaya başlaması. Yani eğer kariyeriniz ve geleceğinizle ilgili yapmış olduğunuz bir yatırım varsa artık bunun karşılığını bir nebze dahi olsa Alıyor olmanız ön plana çıkacak. Burada özellikle sizden yaşça ve tecrübe anlamında büyük kişilerden destekler görebilirsiniz. Geleceğinizi şekillendirirken hayat anlayışınız, hayat görüşünüzün tesir büyük olabilir bu şekillendirmede. Bununla beraber birden fazla işle uğraşabilirsiniz. Birden fazla kariyer olanaklarıyla mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Bu oldukça şanslı bir süreçtir. Geleceğinize bakışınız... Şansınıza özellikle güvenmeniz daha kolay olacaktır. 2020 boyunca bu anlamda. Evet, onun dışında bu sene satürn e, kova burcuna geçiyor sevgili koçlar ancak şöyle bir durum var satürn kova burcuna e, geçiyor mart ile temmuz arasında daha sonra retroya başlayacak ve tekrar oğlak burcuna geri dönecek yani yılın yine büyük bir çoğunluğunda oğlak burcunda konumlanacak ancak şöyle bir önemi var bu durumun satürn kova transiti boyunca yani 2020'den sonraki 2 yıllık süreç boyunca özellikle neler yaşayacağımızı bu bahar ve yaz aylarında deneyimliyor olacağız satürnün 10. evinizden 11. evinize geçişiyle beraber özellikle e, zorlanacağınız, hayat dersi alacağınız ve bu anlamda çok çalışmanız gereken konular kariyer gelirleriniz, büyük kazançlar, kariyer ünvanlarınız, arkadaşlıklarınız, sosyal çevreleriniz, hayallerinizi gerçekleştirme konusuna verdiğiniz mücadele, efor ve çaba olacaktır. Bu noktada özellikle arkadaşlıklardan sınanabilirsiniz. Özellikle Mart ve Temmuz arasında bu döngüye dikkat etmenizde fayda var. Dediğim gibi bir fragmanını önden yaşıyor Olacaksınız ve e, özellikle 2021 gündemini bu noktada belirliyor olacaksınız. E, burada biraz daha arkadaşlıklara, arkadaşlık kurduğumuz kişilere hayallerimizi gerçekleştirmek adına neler yapacağız? E, ne, ne gibi çabalar gör, sarf ettiğimizde dikkat etmemiz gerekecek. E, bu noktada özellikle kariyerle alakalı vermiş olduğunuz geçtiğimiz 2 yıl boyunca vermiş olduğunuz sınavları e, bir benzerini 11. evinizde yaşıyor olacaksınız. Belki terfi bekleyen e, kariyer gelelerinin artmasını bekleyen bir koç koçburcuysanız bu anlamda özellikle 2021 sonrasında e, bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Tabii ki satürn e, girdiği evde e, hiç mi iyi bir şey getirmiyor? Hayır aslında aslında burcunda da yücelimdedir. Dolayısıyla yönetici olduğu bir evdedir. Bu nedenle aslında oldukça güzel etkileşimler getirecektir. Ancak çok çalışmanız gerektiği, vizyonunuzu genişletmeniz gerektiği, olaylara daha çok realist ve mantık çerçevesinden bakmanız gerektiği gerçeğiyle yüzleşmenizi sağlayacaktır. Bu nedenle emeksiz yemek olmayacağını ve arkadaşlıklar için de Belli bir takım emekler sarf edilmesi gerektiğini veya doğru arkadaşlıklar tercih edilmesi gerektiğini fark edeceğiniz bir süreç deneyimleyebilirsiniz. Bu yılın bir diğer önemli gündemi ise ay düğümleri arkadaşlar. Ay düğümleri zaten aslında yılın en önemli gündemi diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz ay düğümleri... Astrolojide özellikle kadersel konuları, yaşam yolunu, e, kopmamız gereken ve gitmemiz gereken yolları gösteren önemli detaylar. E, bu noktada özellikle 2019 yılı boyunca e, yengeç ve oğlak aksında hareket eden ay düğümleri, bizi e, tutulmalar döngüsünü oldukça zorladı. Bu yılda e, Yengeç ve Oğlak haksında hareket etmeye devam edecek. Ne zamana kadar? 5 Mayıs tarihine kadar. 5 Mayıs tarihine kadar e, Kuzey Erdüğümü Yengeç Burcu'nda, Güney Erdüğümü Güney ay düğümü ise oğlak burcunda konumlanırken 5 Mayıs'tan itibaren kuzey ay düğümü ikizler burcuna, güney ay düğümü ise yay burcuna geçiş yapacak. Biliyorsunuz ay düğümleri diğer gezegenlerin aksine e, sürekli olarak retro yani geri hareketledirler. E, dolayısıyla sürekli geri, geriye doğru hareket ederler. Bu noktada özellikle yengeç ve oğlak aksı birçoğumuz açısından e, özellikle sevgili koçlar açısından aile ee, yuva, ebeveynler ve kariyer döngüsü arasında çelişkiler yaşamanıza sebebiyet verirken artık daha çok gündeminiz yakın çevre ilişkileriniz, iletişimler, seyahatler, eğitimler, yaşam görüşünüz, kendinizi ne şekilde ifade ettiğiniz gibi e, konular olacaktır. Çevre değişiklikleri olacaktır belki bu esnada sizlere ve 5 Mayıs'tan itibaren özellikle Kuzey Ay düğümünün 9. evinize ve Güney Ay düğümünün çok özür diliyorum. Güney Ay Düğümü'nün 9. evinize ve Kuzey Ay Düğümü'nün 3. evinize geçmesiyle beraber gökyüzü size şu mesajı veriyor olacak. Özellikle diyecek ki Yakın çevrene yönel, yakın çevre ilişkilerini düzelt ki büyük resim görebilesin. Belki birçoğunuz yurt dışına çıkmaya karar verecek. Belki çok ütopik eğitimler almaya karar verecek. Ancak bunlardan size kolay çözümler sağlanmayacağı ve aslında bunların sizi mutlu etmeyeceği gerçeğiyle tutulmalar döngüsünde yüzleşebilirsiniz. Özellikle bahar aylarından itibaren bu etkiler önem arz edecektir. Buna ilişkin ayrıca bir video hazırlarım ve detaylıca... Ne yapmanız gerektiğinden ve nasıl tercihler yapmanız gerektiğinden bahsediyor olurum. Bu yıl bir diğer önemli gelişme ise retrolar arkadaşlar. Özellikle biliyorsunuz Merkür retrosu her sene belli aralıklarla gerçekleşirken bazı içsel gezegenlerin retroları her sene gerçekleşmiyor. Özellikle 2018 yaz aylarını hatırlamanızı şöyle bir tavsiye ediyorum sizlere Mars Retrosu vardı biliyorsunuz ve oldukça sıkıntılı bir yaz ayı geçirdiğimizi söyleyebilirim hareket almakta aksiyon almakta zorlandığımız kendimizi ve öfkemizi ifade edemediğimiz ve bir şekilde yavaş ve ağır kanlı hareket eden bir yaz ayı geçirmiştik bu de Mars Retrosu söz konusu e, 2019 yılında Mars Retro olmamıştı arkadaşlar ve aynı zamanda bu sene bir Venüs Retro'muz var. Özellikle Mars Retrosu ve Venüs Retrosu ekstra önemli arkadaşlar. Çünkü Venüs Retrosu'nda Venüs'ün temsil etmiş olduğu konularda gönül ilişkilerinde bir takım e, karmik etkiler yoğunken Mars Retrosu'nda da aksiyon almak, harekete geçmek oldukça zorlaşıyor. E, 13 Mayıs. 25 Haziran arasında Venüs Retrosu var arkadaşlar. Bu Venüs Retrosu özellikle 2012 yaz aylarında e, yaşamış olduğumuz Retro'ya benziyor. Bu Venüs Retrosu İkizler Burcu'nda gerçekleşecek. Dolayısıyla İkizler İkili ilişkilerde iletişim, ikili ilişkilerde dedikodular, söylenen sözler, alınan haberler, özellikle geçmişle alakalı karşınıza çıkacak yeni haberler, geçmiş ilişkilerinizin size haber göndermesi veya bir şekilde haberini alıyor oluşunuz kafanızı karıştırabilir. 2012 yılı civarında yaşamış olduğunuz, yaz ayları civarında yaşamış olduğunuz gelişmeleri şöyle bir hatırlamaya çalışın. Bir benzerini burada deneyimleyeceksiniz bu noktada. Özellikle geçmişle alakalı haberler, geçmişle alakalı gündemler e, zamanınızı alabilir sevgili koçlar. Mars retrosuna gelecek olursak e, özellikle Mars'ın Haziran ayında koç burcuna yani burcunuza geçiş yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla Haziran ayından itibaren... Oldukça cesur olacağınız, kendinizi rahat bir şekilde ifade edeceğiniz ve girişimde bulunmakta, kendinizi ortaya koymakta herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğiniz bir süreç başlayacak. Sizin adınıza zaten Mars sizin gezegeniniz biliyorsunuz sevgili koçlar. Ancak Eylül ayından itibaren Mars Retro'ya başlayacak burcunuzda. Bu da özellikle... E, girişim ve aksiyon alma noktasında e, bir takım zorluklar e, getirebilir size. Yeni bir işe başlama, fiziksel anlamda e, değişim yapma, bunun yanı sıra kendinizle alakalı e, değiştirmek ve güncellemek istediğiniz konularda e, aksiyon alma gibi niyetleriniz varsa bunlar biraz sekteye uğrayabilir. E, i̇şler ağır ve umduğunuzdan daha yavaş şekilde ilerleyebilir. Umduğunuz gibi iler ilerlemeyebilir. Bu noktada e, biraz e, sıkıntılı bir son Bahar ayı geçirebilirsiniz. Çünkü hazır Mars burcunuzdayken yapmak istediklerinizi gerçekleştirmeye çalışırken retro ile beraber işler biraz daha sekteye uğrayabilir. Özellikle Eylül ayına kadar, Haziran ayında da Eylül ayına kadar ki süreci iyi değerlendirmeniz daha yerinde olacaktır sevgili koçlar. Aslında Mars hemen hemen yıl boyunca yılın büyük bir çoğunluğunda burcunuzda konumlanıyor olacak. Çünkü haziran ayında burcunuza geçiş yapıyor ve daha sonra eylül ayında retroya başlıyor ve yıl sonuna kadar da burcunuzda. Dolayısıyla bu süreci değerlendirmek yerinde olacaktır. Özellikle haziran ayından eylül ayına kadarki süreç ve kasım ayından yıl sonuna kadarki süreci yapacağınız girişimler açısından değerlendirmek oldukça yerinde olacaktır. Sevgili koçlar şimdi de hızlıca bu sene gerçekleşecek olan tutulmalara bakalım. Bu sene 6 tane tutulmamız var. Biliyorsunuz tutulmalar ay düğümlerinin akslarında gerçekleşiyor ve 2019 yılı boyunca yengeç ve oğlak aksında gerçekleşti bütün tutulmalar. 2020 başlangıcında da bu e, tutulma döngüsü devam ediyor olacak. 10 Ocak'tan Yengeç Burcu'nda yani sizin dördüncü evinize bir ay tutulması meydana gelecek. Bu ay tutulması ile beraber özellikle eviniz, aileniz, yuvanız, geçmişiniz, kökleriniz, değer yargılarınız, bağlılıklarınız bu anlamda duygusal bir kapanış yaşayacağınızı söyleyebilirim. Bu kapanış esasında 2019'un e, Temmuz ayından itibaren Yaşamış olduğunuz sürecin tamamlanması olarak nitelendirilebilir. Çünkü dediğim gibi ay düğümlerim yengeç ve oğlak aksında bir takım yenilikler, bir takım değişiklikler bekledi sizden. Bu noktada eviniz, aileniz, yuvanızla alakalı problemlerle uğraşmak zorundaydınız. Kariyer hayatınızla alakalı yenilikler sizi beklerken bu anlamda bir takım yenilikler ev ve aile hayatında yaşadınız ve buna uyum sağlamak durumunda kaldınız e, diyebilirim. Devam ediyoruz. 5 Haziran tarihinde yay burcunda bir ay tutulması yaşayacağız ve Mayıs ayı itibariyle özellikle ay düğümlerinin yay ve ikizler aksına geçmesinin ilk tutulması diyebilirim. 5 Haziran'da yay burcunda gerçekleşen ay tutulması ile beraber özellikle hayata bakışınızın, yaşam görüşünüzün, kendinize kattığınız değerin, yaşam yolculuğunuzun anlamını sorgulayacağınız bir tutulma deneyimleyeceksiniz. Bu noktada belki bir yer değişikliği, belki yurt dışı gündemi, belki yeni bir eğitim, yeni bir hayat yolu tercih edebilirsiniz kendinize. Özellikle maneviyatınızı sorgulayacağınız bir dönemde olabileceğini düşünüyorum beraberinde. Çünkü 9. ev aynı zamanda Hayata bakmış olduğumuz manevi taraftır, ee, yaşam yolculuğumuzdur, yaşamı nasıl değerlendirdiğimizdir, hak ve adalet kavramlarıdır. Bu noktada hayatın size ne getirdiğini, sizden neler götürdüğünü, hayatın nasıl bir yer olduğunu sorgulayacağınız bir döngü gerçekleşebilir. Duygusal anlamda yeni bir dönemin başladığını söyleyebilirim Haziran ayı itibariyle ki zaten 21 Haziran'da da bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu güneş tutulması Yengeç burcunda meydana geliyor. Yine 4. evinizde. Artık 21 Haziran'dan itibaren 2020'nin sonuna kadarki döngüde Özellikle eviniz, yuvanız, aileniz, yaşadığınız yer bunlarla alakalı yeni bir başlangıç sizi bekliyor olabilir. Belki taşındı, taşınabilirsiniz. Özellikle 5 Haziran'da gerçekleşen ay tutulmasından sonra hayat görüşünüz, yaşam felsefeniz, öncelikleriniz ve değerlerinizi sorgulamasını yaptıktan sonra belki bir yer değişikliği yapmak, belki ailenizle alakalı bir değişikliğin gerçekleşmesi, belki evlenmek. Belki ailenize yeni bir bireyin katılması, belki aile büyükleriyle alakalı girişilecek yeni durumlar hayatınızda ön planda olacak sevgili koçlar. Dördüncü olarak 5 Temmuz tarihinde Oğlak Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Gördüğünüz gibi 2020 boyunca bir yandan Yengeç ve Oğlak Aksı'ndaki tutulmalar devam ederken bir yandan da İkizler ve Yay Burcu'ndaki tutulmalar devam edecek. Aslında çift ruhlu bir yıl bu anlamda. Çünkü... Her iki kanalında hareketi söz konusu. Bu noktada kariyerinizle alakalı bir kapanış evresine geldiğinizi, özellikle yer değişiklikleri aileyle alakalı yaşanacak yeni gündemlerle beraber geleceğinizi şekillendirme noktasında yaşayacağınız kadersel değişiklikler bu noktada size duygusal bir takım bitişler yaşatabilir sevgili koçlar. 30 Kasım tarihine geldiğimizde ise İkizler Burcu'nda bir ay tutulması meydana geliyor. Bu ay tutulması ise artık İkizler Burcu'nda gerçekleşecek olan ilk ay tutulması diyebiliriz. Ve 30 Kasım tarihinde yıl sonuna doğru sizin 3. evinizde meydana geliyor. Bu da demek oluyor ki özellikle yakın çevreniz, yakın çevre e, diyaloglarınız, çok yakından konuştuğunuz kardeşleriniz, kardeş gibi gördüğünüz kimselerle alakalı ilişkilerinizi sorgulayacağınız bir dönem bu esasında. Belki hayata bakışınızı değiştirecek bir haber gelebilir bu anlamda. Bunun yanı sıra Biraz önce bahsetmiş olduğum Haziran ayından itibaren başlayan tutulmalar döngüsü ve beraberindeki yaşayacağınız yer değişiklikleriyle çevrenizin de değişmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle bu dönemde e, duygusal hissedeceğiniz, zihninizin çok fazla meşgul olacağı, çok fazla e, diyalogun içerisinde bulunacağınız bir ay tutulması olacaktır. 30 Kasım'da gerçekleşecek olan İkizler Burcu'ndaki ay tutulması ve 14 Aralık tarihine geldiğimizde Yay Burcu'nda bir güneş tutulması meydana geliyor olacak. Bu güneş tutulması da yine 9. evinizde. Yani yeni bir hayat yolculuğuna başlıyorsunuz sevgili koçlar. Aslında sizin için hayat yolculuğu 2020 sonu itibariyle başlıyor. Bu Eskisinden tamamen arınmış, eskisinden tamamen bağımsız bir hayat yolculuğu. Dolayısıyla yaşayacağınız tutulmalar, yaşayacağınız transitler akabinde 14 Aralıktan itibaren artık hayata bakışınızın değiştiği, yenilendiği, belki yer değişikliği yaşadığınız, belki yurt dışına taşındığınız, belki geleceğinizi farklı şekilde biçimlendirdiğiniz bir süreç deneyimleyeceksiniz. Ve 14 Aralık tarihi itibariyle de bunların adımlarını atmaya başlayacaksınız. Oldukça önemli bir yıl. Belki de şu ana kadar emek verdiğiniz, aile yaşantınız, kariyer hayatınızı elinizin tersiyle ileteceğiniz ve büyük başlangıçlar yapacağınız bir yıl sizi bekliyor. Bilmiyorum neler yaşanacak. Mutlaka yorumlarda paylaşın. Bu tutulmalar döngüsünde hayatınız ne yöne doğru evriliyor? Kadersel hangi temalar hayatınıza giriş yapıyor? Bunları ben de merak ediyorum doğrusu. Şimdi bir de bu tutulmaların derecelerinden bahsedeyim arkadaşlar. Derecelerden içinde bahsetmemiştim ki haritalarınızda en azından o okumaları yapabilin. Hangi derecelerde hangi gezegen dizilimleri var bu okumaları yapabilin. 10 Ocak'ta meydana gelen yengeç tutulması 19 derece yengeç burcunda gerçekleşecek. 5 Haziran'da gerçekleşecek olan ay tutulması 15 derece yay burcunda gerçekleşiyor olacak. 21 Haziran'da gerçekleşen güneş tutulması 0 derece yengeç burcunda gerçekleşirken 5 Temmuz'da gerçekleşen ay tutulması 13 derece oğlak burcunda gerçekleşiyor arkadaşlar. 30 Kasım'daki ay tutulması İkizler burcunun 8 derecesinde ve 14 Aralık'ta gerçekleşen tutulma Yay burcunun 23 derecesinde meydana gelecek. Dereceleri bilirseniz bu anlamda özellikle daha doğru bir şekilde adım atabilirsiniz. Daha doğru tespitler yapabilirsiniz. Harita okuması yapabiliyorsanız şayet. Evet arkadaşlar tutulmalar da bu şekilde idi. Bunları da paylaşmak istedim ki mutlaka not alın ajandanıza. Bunun yanı sıra sizlere bahsetmek istediğim 4 tane önemli tarihi değinmek istiyorum. Tarihe değinmek istiyorum şimdi. Bunlar tabii ki e, 2020 yılı içerisinde birçok tarih var. Ancak 2020'ye şöyle uzaktan bir gözle baktığımız zaman direkt gözümüze çarpan tarihlerden bahsetmek istiyorum. Sırasıyla öncelikle 12 Ocak'taki Satürn-Plüta kavuşumu. 12 Ocak'ta meydana gelen Satürn-Plüta kavuşumunu 13 Ocak'tan e, Güneş ve Merkür de eşlik ediyor arkadaşlar. Yani 12 ve 13, 13 Ocak günleri oldukça önemli. Gerçekten... E, 2020 Astrolojik Gündem videomda da bahsetmiş olduğum en önemli tarihlerden biri köklü ve kalıcı yenilikler. Hayatımızda köklü ve kalıcı değişimler getiriyor bu kavuşum. Özellikle kariyer hayatınız, geleceğiniz, geleceğe bakışınız, toplum önündeki statünüz, toplum önündeki yerinizi gösteren önemli etkileşimler söz konusu. Burada e, bu değişim ve etkileşim zorlayıcı olabilir. Çünkü Satürn de da oldukça zorlayıcı gezegenlerdir. Ancak bu artık bir kırılma noktası ve hayatımızın bundan sonrası için ilk başlangıç diyebilirim. Mutlaka bu tarihlerde de ne gibi etkileşimler yaşadığınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Devam ediyorum. 5 Mayıs tarihinde ay düğümleri aks değiştiriyor. 5 Mayıs'ta Yengeç Burcu'nda bulunan Kuzey Ay Düğümü ve Oğlak Burcu'nda bulunan Güney Ay Düğümü Aks değiştirerek ikizler ve yaya geçiş yapıyor. Kuzey ay düğümü ikizler burcunda konumlanmaya başlıyor ve güney ay düğümü de yay burcunda konumlanmaya başlıyor. Yani sizin 3. eviniz ve 6. eviniz hareketleniyor. Bu noktada biliyorsunuz ki kuzey ve güney ay düğümleri bir burçta ortalama 1,5 yıl kalır. Dolayısıyla 2019 yılı ortasından itibaren başlayan ve 2000 çok özür diliyorum. 2020 ortasından itibaren başlayan ve 2021'in sonuna kadar devam edecek olan yeni bir kadersel yolculuğa başlıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. 2 Temmuz günü Plüton, Satürn ve Jüpiter'in birbirine çok yakın bir konumu var. Burada da yine hayatımızda şanslı köklü yenilikler olabilir. Özellikle Ocak ayında yaşadığımız şeylerin daha rahat bir şekilde atlatıldığı ve yeni başlangıçların daha... Daha huzurlu biçimde gerçekleştiği bir süreç olabilir. Ve son olarak 21 Aralık günü Satürn ve Jüpiter kavuşumu. bunlardan özellikle Oğlak Burcu'nda yani kariyer hayatımızla ilgili şanslar kalıcı başlangıçları beraberinde getiriyor olacak. Özellikle siz sevgili koç burçları için Aralık 2020 oldukça kıymetli ve önemli. Gerçekten 2021'e sıfırdan bir hayat döngüsü içinde başlıyor gibi gözüküyorsunuz hem fiziksel olarak hem de ruhen bu başlangıç 2020 sonuna kadar devam edecek ve gerçekten Aralık ayında bunların ilk temelleri atılacağı benziyor sevgili koçlar. Evet 2020 için paylaşmak istediklerim bu şekildeydi zaten yeri geldiği zaman aylık haftalık veya özel olarak belirtmek istediğim tarihlere yönelik videolar hazırlıyorum umarım faydalı olmuştur. Belirttiğim tarihlerin not alırsanız ve yaşadığınız gelişmeleri yorumlar kısmında paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olur. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız yine çok sevinirim. 2020 için veya doğum haritası analizi için danışmanlık almak isteyenler Instagram'dan opikusasölyajı hesabımı takip edip bana değme yoluyla ulaşabilirler. Veya evrenselkadimbilgetci.com adresime e-posta gönderebilirler. Her birinize mutlu, huzurlu. Bol bereketli ve başarı dolu bir 2020 diliyorum sevgili koçlar. Hoşçakalın.